Bunu artık sakinleştirmeniz gerekiyor. Bu e, bunun için büyük çaba harcamanız gerekebilir. Günlük hayatınız yorucu, ama e, gün içerisindeki yapacağınız her şey kazanç ve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 Hani teslim edilecek ve siz istediğiniz boşanmayı da gerçekleştireceksiniz. Kardeşler arasında yaşayacağınız maddik tartışmalar çok fazla yoğun olacak. Yani...